Gülüyordum, görüyordum, yürüyordum, yürüyordum ama başka yollarda seni nasıl sevmiştim? başkasını seçmişti, unutmuşsun geçmişi, benden vazgeçmişsin, her şey seni hatırlatır bana. Ölmek istemiyorum Sensizken ben burada Yalvarırım beni arama Kızım ne olur beni arama Yalvarırım beni arama Kızım ne olur beni arama Kızım beni arama, arama de yaralar, yaralar Kızım beni arama Geliyordum, sarıyordum Öpüyordum, öpüyordum O eski zamanlarda Beni nasıl terk ettin? Gururumu incitti, Bekledim hep geçmişini, Başkasına gitmiş. Seviyordum, seviyordum Geliyordum, sarıyordum Öpüyordum Öpüyordum o eski zamanlarda Ölüyordum, görüyordum, gülüyordum